Değerli öğrencilerim merhabalar şimdi gobeller üçgende merkezlerden soru çözeceğiz bu videomuzda güzel de bir tekrar yapacağız arada böyle birkaç bir şey de öğretmeye çalışacağım size unuttuğunuz bilgiler olabilir diye hemen birinci sorumuzla başlayalım dostlarım diyor ki yönergeye uygun bir geometrik çizim yapacakmışız hemen şurada bir yerimiz var zaten buraya bir çizelim şimdi bir abc üçgeni varmış dostum hemen bir abc üçgeni çizelim şuraya şöyle çizdik A B ve C üçgeni. İç bölgesinde bir P noktası alınız diyor. Aha aldık bu P'yi ve BPC açısı şöyle P'yi burada aldık. BPC. Şu açımızın ölçüsü 125 derece olacakmış dostlarım. Böyle bir şekil varmış. Peki. Ve diyor ki bir de soruda e noktası ABC üçgeninin diklik merkeziymiş dostlarım. Madem ki diklik merkezi hocacığım o halde biz şuradan BP'yi devam ettirirsek kesinlikle bir dikliktir. Yani yüksekliktir. Hemen şuranın 55 olduğunu söyleyelim. 55 90 şuraya 35 kaldığını söyleyelim. E madem ki P yine diklik merkezi o halde bu CP'yi devam ettirirsem bir yükseklik olacak. Bakın şuradan da A açısını bulduk. Bize de bu A açısının ölçüsünü soruyor. Şurası 90, şurası 35 olduğu için dostum. Buraya da 55 derece kaldı. Cevap Ceyhan'dan çıktı dostlar. Evet bir numara güzel bir soruydu. Geldik 2 numaralı sorumuza. Aşağıda dik üçgen şeklindeki arazinin K noktasında bulunan hareketliler Aynı hızla şu üç kenara da En kısa yoldan gidiyorlarmış Dostlarım Şimdi en kısa yol demek kardeşim Dik uzaklık demekti Ve aynı sürede ulaşıyorlarmış Yani bu şu demek Buradan buraya Olan dik uzaklık Buradan buraya olan Dik uzaklığa Ve buraya olan Dik uzaklığa eşitmiş demek. Çünkü aynı sürede varıyorlar aynı hızla. Demek ki yollar eşit. <gülüyor> Peki bu K noktası üçgenin hangi özel noktası olacak dostlarım? Tabii ki iç teyit çemberin merkezi olacak arkadaşlar. Çünkü şurada hemen gösterelim. Bir üçgenin iç teyit şöyle çiziyorum. İç teyet çemberinin merkezinden şu teyet oldukları noktaya diklikler indirirsek, bunlar yarıçap oluyorlar ve birbirlerine eşit oluyorlar. Görüyorsunuz, işte üçgenin içindeki bir noktanın kenarlara olan dik uzaklıkları eşitse, bu üçgenin iç teyet çemberinin merkeziymiş. Peki iç teyet çemberin merkezinden neler geçiyordu? Üçgenin açı ortay doğruları, yani şu da açı ortay. Bu da açıortay ve bu da açıortay olacakmış dostum. Şimdi açıortayın da şu özelliği vardı. Burası k ise burası da k olacaktı. Bunu çemberdeki dondurma kuralımızdan da söyleyebiliriz. Teğetler birbirine eşit olacak diye. Ya da açıortayın şuraya çizdiğin diklikleri de eşit. Şuradaki kol parçaları da eşitti. Aynı şekilde burası m ise m, şurası n ise n olacak dostlarım. Yani Şimdi şurada bunlar bizim iç teğet çemberimizin yarıçapları R, R, R. O halde şuradaki kareyi görün dostlarım. Bakın 90, 90, 90. Mecbur burada 90 oldu. Yani bu bir dikdörtgen oldu. Ama iki kenarı şunlar eşit olduğu için kareye döndü. Demek ki bunlar da R, R. O halde şurası 6 r. Artık biliyorum ki burası da 6 r. Burası 8 r Ve yine biliyorum ki burası da 8 r Ve şu benim... Hipotenüsüm 6-8 olduğu için dik kenarlarım 10 oldu. Demek ki 6-8 daha 14-2R 10'a eşitmiş. R'yi buradan 2 bulduk dostlarım. Bize de neyi soruyor? A ile K noktaları arasındaki uzaklığı soruyor kardeş. Yani şurayı soruyor dostlarım. Şu mesafeyi soruyor. Bakın burada bir dik üçgen var ve dik kenarları 2 birim bulduk. Hemen Pisagor'da yapabilirsiniz ya da 45-45-90 olduğunu gördüğünüzde iki kök 2'yi böyle de bulabilirsiniz kardeşlerim. Ve geçiyorum 3 numaralı soruya. Evet mavi renkli bir kağıt parçası veriliyor. AB'yi 5 vermiş bize. BC kenarının orta dikmesi. Aha BC'nin orta dikmesiymiş bu. Demek ki BC'nin tam ortasından çizilen dikmeymiş bu dostlarım. Peki bu. Orta dikme ile ilgili neler bilecektik? Hemen bunu da şurada kenarda bir hatırlatalım. Şöyle bir paint açtım. Şu paintte de size orta dikmeyi bir hatırlatalım arkadaşlarım. Şimdi ee, şuradan bir üçgenimizi seçelim. Şöyle bir üçgen çizelim. Bu bir. Şöyle bir geniş açılı bir üçgen çizelim. Bu iki. Şimdi üç durumunu da göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bir de dik üçgen çizelim. Bu da üç. şöyle üç tane üçgen çizdik. Şimdi ee hemen şuradan öncelikle kenar orta dikme neydi bunu bir hatırlayalım. Bir kenarın şöyle tam ortasından kenara çizilen şu dikmeye kenar orta dikme diyorduk biz arkadaşlarım. Bakın bu kenarın şöyle tam ortasından ve kenara dik olacak doğruya yani şu doğruya kenar orta dikme diyoruz. Kenar orta dikmelerin kesiştiği noktaya da çevrel çemberin merkezi diyoruz dostlarım. Çevrel çember neydi öğretmenim? Bu niye gidiyor ya? Çevrel çember de şuydu dostlar. Üçgenin 3 üç köşesinden geçen çembere çevrel çember diyoruz. Bakın bunun da çevrel çemberini gösterelim. Bu da dik üçgendeki çevrel çember. Geniş açılı üçgenimizde de çevrel çemberimizi gösterelim. İşte bunlar çevrel çemberlerimiz. Şurada merkezimiz var. Bunun merkezi burada. Bunun merkezi de burada. Çevrel çemberin merkezi demek kenar orta dikmelerin kesim noktası demektir. Bu bir. Eğer üçgen dar açılı üçgen ise dar açılı ise çevrel çemberin merkezi üçgenin içinde olur. Eğer üçgen Geniş açılı bir üçgense kardeşler şey 90 derece dik açılı bir üçgense e, çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam üstünde ve tam da ortasında olmak zorundadır. Çünkü çapı gören çevre açı eşittir muhabbetinden. Demek ki bu 90 derece ise çapı gören çevre açı 90 derece olacak. O halde <gülüyor> burası çap olacak kardeşlerim. O sebeple de tam ortası merkez oldu. Eğer ki geniş açılı bir üçgense ki bakın şu açısı geniş bir açı. Geniş açılı üçgenlerde de üçgenin dışında olacak ve hatta tam geniş açının karşısında olacak. Çevrel çemberin merkezi dostlarım. Şimdi çevrel çemberin merkezi ya da kenar orta dikmelerin kesim noktası ile ilgili bir soru çözüyorsanız %100 o soruda Kayı kuralımızı yapacaksınız dostlarım. Hani ikiz kenar üçgenin kenar ortay, açı ortay, yükseklik aynı doğruysa bunlara biz ikiz kenar üçgen diyorduk ya bu kural. Belki ismini böyle bilmeyenler vardır diye kenar ortay, açı ortay, yükseklik dediğimiz ilişkiydi. Yani kayı kuralı yapacağız ve şunu da unutmayın dostlarım. Üçgenin merkezinden, üçgenin köşelerine şöyle bu doğruları çizip, bu doğruların yarı çap oldukları için birbirlerine eşit olduklarını söyleyin lütfen. Bakın burada da merkezden bu köşeye çizmiş, bu köşeye çizmiş, bu köşeye de ben çiziyorum. Üçü birbirine eşit. Burada da buraya çizdik, buraya çizdik, buraya da çizdik dostlarım ve bunların üçünün eşit olduğunu mutlaka söyleyelim. Şimdi birazdan bunları hep kullanacağız sorularda dostlar. Evet, şimdi gelelim. Hemen şu soruya şimdi ne diyordu bu soru bu adam kenar orta dikmeymiş ve diyor ki bak AC'yi D noktasında kesiyor aha göstermiş BC'yi K noktasında aha onu da göstermiş AB'yi ise T noktasında kesiyormuş dostum sen şimdi AB'nin burada bir parçasını görüyorsun değil mi 5 santimlik parçasını ama AB dediğimiz şey sonsuza kadar giden doğrudur dostlar bu adam böyle sonsuza kadar gidiyor. Ve bizim kenar orta dikmemiz yani şu doğrumuz bununla şurada bir T noktasında kesişiyormuş. Hadi kayı kuralı yapacağız demiştik değil mi? Kenar orta dikme sorularında çevrel çemberin merkezi sorularında kayı kuralı yapacağız demiştik. İşte size kayı kuralı bakın şu TC'yi de birleştiriyorum. Bu adam ne oldu şuradan inen diklik hem yükseklik hem kenar ortay o halde açı ortay da olacak dedim açıortayı da gösterdim ikizkenar üçgen olacak bizim şu üçgenimiz bunu da gösterelim şimdi başka ne vermiş bize ate'yi 4 vermiş şurası 4 e Burası 9'sa bu da 9 oldu Gelin şurada açıortayın kuralını yapalım açıortay ne diyordu Kollarımın oranı 4 ile 9 Ayaklarımın oranı da 4 ile 9 olacak şu açıortayı yapıyorum şuraya kadar olan açıortayı kolları 4 ile 9 Ayakları da 4K'ya 9K olacak. Bana da zaten burayı soruyor. 4 bölü 9'dur cevap dedim. Evet yine bir BC kenarına ait kenar orta dikme doğrusuymuş. Bakın o halde bu BC kenarını ikiye böldü ve dik çıktı yukarıya doğru. Ben hemen şurayı birleştirirsem kardeşim. 3, 4, 5 üçgenidir. Kayı kuralını görün arkadaşlar. Bakın yükseklik kenar ortay. Aynı zamanda açıortay ve bu üçgen kesin ikizkenar. Burası da 5 oldu. Şimdi diyor ki devamında. Biz bunu D doğrusu boyunca katladık. Yani şuradaki dik açıyı katlayıp buraya getirdik. Bu 1. Burası 3 oldu çünkü burada 3'tü. Burası 4 geldi buraya katlandı. 4 oldu. Şunlar eşitti birbirine. Burayı 5 bulmuştuk. Ve şunu uzattığımızda bunun da kayı kuralından 5 bulmuştuk. Şimdi dostlarım bize a, a üssü arasındaki mesafeyi soruyor. Biz de şuradaki kelebek üçgeni görünce soruyu bitiriyoruz dostlar. Bakınız şurada bir kelebek üçgenimiz var. Bunu gördüğünüz takdirde soru bitti. Şimdi önce neden bu buna paralel? Çünkü kelebek yapabilmem için paralel olmaları lazım. Bakın buradaki oran... 3'ün 5'e oranı var. Buraya bakıyorum. Bu da 3'ün 5'e oranıdır diyorum. Oranlar aynı olduğu için kesin paralel çıkıyor dostlarım. Ve paralellik de hemen benzerlik yapıyorum. Öncelikle şunu da yapalım. Şu uzunluğu da bir bulalım. Öyle benzerlik yaparız. Bakın onu da şu hatta yukarıda göstereyim onu. Şurası 4. Burası 8. 4 8 biri diğerinin 2 katıysa ne yapıyorduk biz? Pisagor yapmaya gerek yok. Hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. 4 kök 5. O halde burası 4 kök 5'miş hocam. Şimdi kelebeğe devam. Paraleller x bölü 4 kök 5. x bölü 4 kök 5 eşittir. 3 bölü 5. Buradan x eşittir. 12 kök 5 bölü 5. Yani 12 bölü kök 5 diyebiliriz dostum güzel soruydu. Hemen geldik buna. <gülüyor> evet, bu sorunun aynısını düzgün beşgende de göreceksiniz dostlar. Düzgün beşgende de böyle bir soru tarzı var. Şuradaki ikizkenar 36 4 4 muhabbetinden. Bakın burada şanslıyız. Hoca yani öğretmen öğrencilerine nasıl başlayacaklarının ipucunu vermiş. İpucunu vermiş yani. Biz de oradan başlıyoruz hemen. Şimdi diyor ki ya B'den ya da C'den bir açı ortay çizin diyor. Aha ben B'den çizdim. Bu adam açı ortay. Şimdi tepesi 36 olan bir ikiz kenar var. 36 ise 144 kalıyor bu keratalara. 72-72 parçalıyoruz bunları. E o zaman burası 36-36 oldu. 72'yi de burada parçaladım. Bakın şu aşağıda da 36-72 daha 108. Buraya da 72 kaldı. Yani bu adam... Bu adama eşitmiş. O halde bu da x. E şurası 36. Bu da 36. Demek ki bununla bu da eşit. Bu da x. Şuraya da 4 eksi x kaldı. Şimdi de şu açıortayın ortayın teoremini yapacağım arkadaşlarım. Kolların oranı, ayakların oranı muhabbeti yapacağım. Bu adamın üstteki kolu 4. Alttaki kolu x. O halde 4 bölü x eşittir. Üstteki ayak x... Alttaki ayak 4 x. Hemen içleri çarpalım x kare. Dışları çarpalım 16 4 x. Hepsini bir araya toplayalım. x kare artı 4 x eksi 16. Dostlar bu çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen şurada deltasını bulalım bunun. Delta neydi? B kare eksi 4 ac B karemiz 16. 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. C'miz de eksi 16. Şurası artı 64, 16 daha 80 yaptı. Delta'yı bulduk. Şimdi hemen köklerini bulalım. X de şuna eşitti: eksi b artı eksi kök delta bölü 2 aydı dostlarım. Hemen eksi b'miz eksi 4. Artı eksi kök 80, yani 4 kök 5 bölü 2 çarpı 1'den 2. 2 ile de sadeleştirelim. Eksi 2 Artı eksi 2 kök 5. Yani 2 kök 5 eksi 2 sorunun doğru cevabıymış. Biraz matematiği kuvvetli bir soruymuş arkadaşlarım. Geldik 6 numaralı sorumuza. Şimdi bu doğrunun alt ve üst tarafı ifade edilmiş. Diyor ki AB'nin üst tarafında bir C noktası belirleyerek ABC üçgeni oluşturalım. Aha da oluşturdum. Burası C. D elemanıdır AB olacak şekilde CD açı ortay doğrusunu çiziniz. Hemen CD açı ortay doğrusunu çizdim. Bu açı ortaymış. AB'nin alt tarafında AB'yi hipotenüs kabul eden ABE üçgenini çiziniz diyor. Şimdi sorunun devamını da okursak şurada EDC noktaları doğrusalmış dostlarım. Demek ki bunun devamında bir yerde şurada bir E noktası var ve ben bu EAB üçgenini oluşturduğumda bu E noktası EDC ile doğrusalmış arkadaşlarım ve bu AB hipotenüs olacakmış. O yüzden burası kesin 90 derece. Bakın diyor ki CD de diktir AB'ye. Onu da burada okuduk. CE uzunluğu yukarıdan aşağı bilet bu doğru kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi kayı kuralını görün bakın bu açı ortay, yükseklik kenar ortay oldu. O halde ikiz kenar üçgen olacak. AC'yi 13 vermiş bu da 13 AE'yi 12 kök 2 vermiş bakın bu alttaki üçgende de şu yükseklik oldu 90 olduğu için. E kenar ortay da oldu açı ortay da olacak 45-45 bu da ikiz kenar üçgenimiz olacak dostlarım. 12 kök 2 ise bu da 12 kök 2. Şurası da 45 demek ki bunlar 12, 12. Muhteşem üçlüden bu da 12 oldu. Bak burada da 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Burası 5. Toplam ne geldi? 5 ile 12'nin toplamı. 17 çıktı dostlarım. Haydi bakalım şu sorudayız. A açısı geniş açı olan bir ABC üçgeninde kenar orta dikmelerin kesim noktası K olsun. Bak geniş açılı. Hemen şurada gösterelim bunu şimdi. Şunu nasıl yapacağız ya? Burada niye bu gözükmüyor? Heh, buradaymış. Tamam. Çok iyi oldu şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Heh, geniş açılı bir üçgen çizecektik. Aha çizdik. Sonra bunun ne demiş bize? Çevrel çemberinin merkezi yani kenar orta dikmelerinin kesim noktası K'dır. K nerede olacaktı? Üçgenin dışında ve geniş açının karşısında olacak arkadaşlarım. Burada da bir K'ımız var. Şimdi de diyor ki devamında. Kenar orta dikmelerin kesin noktası K olsun. KH, AC'ye dik, KL, AB'ye dik olacak arkadaşlarım. Bunu da gösterelim. Şimdi hemen bir KH çiziyoruz. AC'ye dik, bir de. KL çiziyoruz. AB'ye dik olacakmış. Bunları da gösterelim. Şimdi bizim üçgenimiz ABC. Bir KH çizdik buraya dik. Bir KL çizdik buraya dik. Şimdi bu K'nın özelliği neydi? Kenar orta dikmelerin kesim noktası. E o zaman bu dikmeler kenarların ortası da olacak aynı zamanda. Demek ki çünkü kenar orta dikmeler buradan geçiyormuş K'dan. Sonrasında ne diyor dostlarım? Diyor ki KA 4 olsun hash kale 60 BC kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi hemen şunu yapmış K'yı 4 vermiş. Biz ne demiştik? Kenar orta dikmelerin kesim noktasından üçgenin üç köşesine de şu doğruları çizin ve bunların eşit olduklarını mutlaka söyleyin dostlarım. Bunlar birbirlerine eşittir. Bunu 4 verdiyse bu da 4'tür. Bu da dörttür. Şurayı hemen kayı kuralını görüyorum. Bak önce kayıyı görelim. Şimdi bu adam hem yükseklik hem kenar ortaysa açı ortay olacak. Şu KH hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için açıortay ortay oldu. Ve şuradaki A, A, B, B'yi yazdığımda A ile B'nin toplamını 60 vermiş bana. O halde 2 A ile 2 B'nin toplamı yani şuranın tamamı 120 derece olacak arkadaşlarım burası 120 derece ve bakın bir üçgen bulduk arkadaşlarım şurası 4 burası 4 burası 120 gobeller buralarda 120 30 30 üçgeni çıktı neydi bunun kuralı 120'nin karşısı 30'un karşısındakilerin köküç katıydı 4 köküç bulduk sorumuzun cevabını et evet, geldik 8. sorumuza aşağıda KL doğrusu ABC üçgenin BC kenarına diktir diyor tamam buraya dikmiş B, 3 katıymış. K'ya 3K yazalım. Bak bunu tutup buraya katlamış kardeş. Hemen biz ne yapıyoruz? Katlanmış şekli geriye açıyoruz. Bu 1. C burada. Burası K'ydı. Katladım buraya getirdim. Burası da K. E şurası 3K'ydı hocam. Kaldı buraya 2K. Bak C üstü ne oldu? Hipotenüsün ortası oldu. 2K, 2K. Muhteşem üçlüden bu da 2K olacak. Bir devamını okuyalım. Ne diyormuş? A, C üssü yani 2K bölü C üssüle L yani K. 2K bölü K'yı soruyor. Cevabımız Denizli'den patladı gitti dostlar. Cevap Denizli. Geldik buna. ABC üçgeni biçimindeki bir tahta parçasında BC üzerinde alınan bir K noktasının A noktasına en yakın nokta olduğu hmm, BC üzerinde alınan bir D noktasının A ve C noktalarına eşit uzaklıkta olduğu biliniyor. Hadi bunu bir çizelim mi ya? Şimdi bir ABC üçgeni varmış. Tahta parçasıymış bu. Gözümde canlandıramadım ilk etapta da o yüzden yavaş yavaş çizelim. BC üzerinde bir K noktasının A'ya en yakın olduğu nokta. En yakın olabilmenin şartı neydi? Dik uzaklıkta olmalıdır. İşte bu K noktası A'ya en yakın noktaymış. BC üzerinde alınan D noktasının da A ve D C noktalarına eşit uzaklıkta olduğu biliniyor. Şimdi şurada da bir D noktası seçtim dostlarım şöyle. D'nin A'ya ve C'ye eşit uzaklıkta olduğu biliniyormuş. AB dikmiş AC'ye. Bak o zaman burada bir muhteşem üçlü çıktı değil mi dostlar? Şurası da hipotenüsün tam ortası oldu. Çünkü kenar ortay hipotenüsün bir parçasına eşit dedik üçgende. Muhteşem üçlüyü gördük. BC 10'muş burası 5. Burası 5. Bu da 5. KD'yi soruyor. X diyelim. Şurası 5 eksi x'miş. de 6'ymış. Gelin ökletimizi yapalım arkadaşlarım hemen. Şu diklikten diklik indiği 6'nın karesi 36 eşittir. Yakın parça 5 eksi x çarpı hipotenüsün tamamı 10. On. 10'a bölersek 3.6 eşittir. 5 eksi x'tir. 5'ten ee, 3.6'yı çıkarırsak da 1.4 geliyor x dediğimiz uzunluk. Evet geldik bu sorumuza. ABC üçgeni şeklindeki kartonda AB 24 18 ve katlandı BC 21 C köşesi E'ye denk geliyor. Şimdi kat çizgisi neydi her zaman açıortay ortay önce bunu bir gösterelim. Şimdi açı ortayın özelliğini yapalım. Bak 6'ya bölerek söylüyorum. Burası 4, burası 3'tür Demek ki burası 4K, burası da 3K olacak açı ortay teoremi yaptım. Ve bana demiş ki burayı sana 21 verdim demiş. 7K 21 ise K 3'tür. Bura 9, burada 12 oldu. Onu burada da gösteriyorum 12. Şimdi şunu geriye de açalım biz katlanmadan önceki haline. Burası 18, 18 katlandı buraya geldi. O halde buraya da 6 kaldı dostum tamamı 24'tü. Burası 9 dedik katlandı buraya geldi burası da 9. Bizden de bu üçgenin çevresini istiyor. 18, 27 çıktı sorumuzun cevabı. Evet geldik 11 numaraya. K noktası ABC çeşit kenar üçgenin ağırlık merkezidir. Madem ki ağırlık merkezi dostlarım tamam bunların her biri kenar ortay oldu değil mi? Şöyle kenar ortay bu da kenar ortay oldu. Ve ben şu F ile E'yi birleştirirsem burası orta taban oldu. Yani paralel oldu. Diyor ki BD eşittir DC demek ki şurada da bir D noktası var bunları ikiye bölüyor. Ve diyor ki şu üçgeni oluşturun. E, D, üçgenini oluşturduğumuzda K noktası diyor bu üçgenin nesi olur? Yine ağırlık merkezi olur. Hadi ispatlayalım. Şimdi dostum şu adam orta taban oldu değil mi? Nerenin orta tabanı oldu? A, B'nin. Çünkü bu yanları ikiye böldü. Şimdi şu özelliği de biliriz kardeş. Bir kezcik hatırlatayım. Şimdi bir kenar ortay doğrusu var burada. Kenar ortayımızı çizdik. Şimdi ben bu tabana paralel bu sürü doğru çizebilirim buradan. Ve kural ney kardeşim? Kenar ortay paralel taban olan, paralel olan doğruların hepsini ikiye bölerek inecek aşağı. O halde bu CF kenar ortay yani burayı ikiye böldü. Buna paralel olan şu doğruyu da ikiye bölecek. E aynı şeyi bütün kenar ortaylar yapacak. Bu da burayı ikiye bölecek. Bak ne oldu? Şu doğru kenar ortay. Üçgenin bu da kenar ortay. İkisinin kesiştiği noktada ağırlık merkezi oldu deriz arkadaşlar. Evet 12'ye gelelim. ABC üçgeni şeklindeki mısır tarlasını kuşlardan korumak için ABC üçgeninin iç açıortaylarının kesim noktası olan K ile A ve B köşelerinin dış açı ortaylarının kesim noktası olan L noktasına birer tane birer korkuluk yaptırmış. Tamam. Hadi gelin bunu bir paylaşalım. Çizmeye çalışalım arkadaşlarım. Şimdi bir ABC üçgenimiz var. Şurası A, B, C. Şimdi iç açı kesim noktası K. Bir de A'nın da B'nin de. Dışa çortaylarını çizmiş yani dış teğet çemberinin merkezini çizmiş buraya. Bunlar dışa çortaymış. Buna da L demiş arkadaşlarım. Buralara da birer tane korkuluk yaptırmış. Şimdi şu da iça çortay oldu değil mi dostlar? Bu iça çortay. Şunu çizersem bu da iça çortay çünkü K noktası iça çortayların kesim noktasıydı. Şimdi biz bir de şunu biliyoruz kardeşim. Bir dış açıortayla bir iç açıortayın arasındaki açı 90 derece. Aynı şekilde burası da 90 derece. Hemen ispatlayalım. Şöyle. Şimdi burası iç açıortay olsun. Burası da dış açıortay olsun. Bak buna A, A, B, B dediğimde 2A ile 2B'nin toplamı 180, A ile B'nin toplamı yani şu araya kaldı 90. O zaman burası 90'mış dostum diyebilirim. Peki Şimdi bizde ne vermişti bize? AK'yı 3. Şurası 3. AL'yı 5. Bak hemen Pisagor yapalım. KL'yi bulalım. 25. 9 daha. Kök 34 geldi burası. BL'yi 3 kök 2 vermiş. BK'yı istiyor. Hadi bir daha yapalım alttan Pisagor. Kök 34'ün karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı x kare. Bunu çıkarttığımda 16 eşittir x kare geliyor. x eşittir 4 Geldi dostlarım. Buna bakalım. ABC üçgeni biçimindeki kağıtta ABE üçgeninin AB'ye göre yansıması ABD. Bu bunun yansımasıymış. O zaman burası kesin açı ortay. Bu 90 derece geldi buraya. E Bak bu adam geldi buraya. Şurada bir deltoid çıktı. Burası 4 ise burası da 4. Burası 3 oldu kardeşim. E başka ne diyor bize? AE'den e, çıkartın diyor. O yüzden AE'yi de bulalım. Buna X, X diyelim. Şimdi şu büyük üçgen dik üçgen oldu artık. Ve şurası 9. Acaba 9, 12, 15 olabilir mi diye düşünüyorum. X'e 12 desem burası 12 burası da 15 oldu mu? Oldu. Demek ki X 12'ymiş. Bana da 12 eksi 3'ü soruyor. Cevap 9. Edirne'den geldi. 14 numaradayız. AK2 burası 5. Şekildeki ABC üçgeninde BK'nın BA'ya göre yansıması BK üssüdür diye soruyor. Şimdi BA'ya göre yansımasını alalım bunun dostlarım. Şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey. Burası K üssü. Peki AK üssü paralelmiş buraya dostlar. Bunu da söyleyelim. BC nedir diye soruyor. Şimdi bu madem ki yansıması o halde burası kesin açıortay. Ve bak dostum bitti soru. Ne kadar kolay bir soruymuş. Şunu görmesek tabii ki dünyanın en zor sorusu da olabilir. Şuradaki Z harfini göreceğiz dostlarım. Bakın burası da noktalı açı. Burası da noktalı açı. Bunlar birbirine eşit olduğu için bu üçgen ikizkenardır. Burası da 7 gelecek dostlarım. Evet, cevabımız 7'ymiş. 14'te tamam geldik 15'e Bt 5 kök 3 tamam şekilde B noktasından harekete başlayan karınca B BA ve Bt ışınlarına eşit uzaklıktaki noktalar üstünde yürüyor bak bu seneki MSÖ sorusunun aynısı neredeyse şimdi burada öyle bir yürüyormuş ki bu yol üstünde bu yolun özelliği buraya ve buraya olan uzaklıkları eşitmiş. Demek ki bu kesinlikle açıortay ortay doğrusu arkadaşlarım. Çünkü sadece açıortay ortay doğrusunun üstündeki bir noktadan kollara çizilen diklikler eşittir dostlarım. Tamam mıdır kardeşler? Peki ilerliyor. Karınca KT eşittir KB. KT eşittir KB. O da eşittir LT ve LT dikmiş BT'ye. He, şurada bir L noktası var. LT de şurada da bir K noktası var. KB ile de KT birbirine eşitmiş. Bunları gösterdim. Bu üçü birbirine eşit oluyormuş. Peki. KB L noktalarından geçtiğine göre L noktasının BA'ya olan uzaklığını soruyor. Şuraya çizilen dikliği soruyor ki zaten o diklik buraya eşit, değil mi arkadaşlarım? Bunlar birbirine eşitti çünkü bu diklikler. Peki. Şurada bir bakın dik açıdan inen kenar orta yoldu değil mi şu doğru çünkü bu parçaya eşit o zaman mecbur buna da eşit olacak ve bakınız burada bir eşkenar üçgen çıktı burası 60 o zaman şurası 30 60'ın karşısı 5 köküçse 30'un karşısı 5 Aralan yerde 5 geldi. Birim karelerden oluşan zemine çizilen ABC üçgeninin A açısına ait iç açı ortayı çiziliyor. Açıortayın uzunluğu kaç birimdir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi öncelikle tamam biz bu açıortayı çizeceğiz de hocam. Bu açıortay tam nereden geçiyor? Nerelere gidiyor? Bunu nasıl bulacağız? Önce bunu bir halledelim. Bunu da dostlarım şu kenarların oranı ayakların oranıdır muhabbetinden yapacağım. Tabii bunun içinde şuradan başlayacağım soruyu çözmeye. Öncelikle şu AB kenarının uzunluğunu bulalım. Onu da şuradaki dik üçgenden bulalım. Bak burası 2. Burası da 2, 4, 6. Şu uzunluk 2 kök 10 çıktı. Şimdi de şunu bulacağız arkadaşlarım. Evet. ac'yi bulacağım. Burası 2, 4, 6. Burası... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6, 18 ise biri diğerinin 3 katı olunca küçüğünün kök 10 katıydı. 6 kök 10. Ve bakın kolları 2 kök ona, 6 kök 10. Yani 3 katı arkadaşlarım. O halde burayı 1'e 3 oranında bölecek şekilde gidecek. Önce burayı bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 öyle bir noktadan geçecek ki K'ya 3K şeklinde bölecek bu. Yani 16'yı 1'e 3 böldüyse 4'e 12 şeklinde olacak. Demek ki 2, 4 tam şu noktadan geçiyor bizim açıortayımız ortayımız. Şöyleymiş arkadaşlar. Şurası 4 olacakmış. Burası da 12 olacakmış. 16'yı 1'e 3 oranında böldü. Ve bana da ne diyor? Açı ortayın uzunluğu X'i soruyor. Gelin şuradaki dik üçgende her şey bitti zaten. Bak 6 6 45 45 90 olduğu için 6 kök 2'dir dedim. Evet. Geldik şuna. 17 numara. ABC üçgeni üzerinde etkinlik yaptıran Seyit öğretmen BC'yi 12 eşit parçaya bölüyor. Öğrencilerinden BC'ye ait açıortay doğrusunu çizimler istenen Sait açıortayın BC'yi kestiği noktanın hangi iki nokta arasında olduğunu soruyor. Hangisi doğru cevabı vermiştir? Dostlar yine biz şu açıortayın kolları oranı muhabbetinden yapacağız. Şimdi açıortay yola çıktı hangi oranda bölecek ayakları 6'ya 10 6 bölü 10 oranında yani 3 bölü 5 oranında bölecek dostum demek ki öyle bir yerde olacak ki 3k'ya 5k oranında bölecek bu nokta yani toplam 8k'yı biz 12 diyebiliyoruz k eşittir 12 bölü 8 yani 3 bölü 2 k 3 bölü 2 ise 3k ne yapar 9 bölü 2 yani 4 buçuk. Bak 1, 2, 3, 4 buçuk. Tam şuradan bölecekmiş. Nide ile ordu arasında bölecekmiş. Cevap Ceyhan'dan geldi arkadaşlarım. Evet O merkezli açı ölçer. OKC üçgeninin O köşesine OK kenarlarıyla aynı olacak şekilde yerleştiriliyor. Şimdi A köşesi. KL şuraya 5 k derseniz CL 2 k olacak diyor. OL bölü OC. Hadi bakalım şuna. Şimdi burada 70'ten burada 0'dan geçiyor demek ki şu açı 70 derece. Burada 70, burada 110'dan geçiyor demek ki bu aradaki açı 40 derece. Şunu ben uzatırsam dostum burası da 70 oldu. Bakın bu bir dış açı ortay oldu. Şurada. Şu üçgende dış açıortay teoremi yapalım. Neydi dış açıortay teoremi? Yakın kol yok bu taraftan yapacağız değil mi? OL bu taraf dış açıortay. Şu bizim dış açıortayımız oldu. Ana üçgenimiz de burası oldu arkadaşlar. He. Şimdi yakın olan kol OL bölü uzak olan kol OC eşittir. Dış açıortayın bittiği nokta burası. Birinci kolun bittiği nokta burası. Aradaki uzaklık 5K bölü yine dışa çortayın bittiği noktayla ikinci kolun bittiği noktada 7K. OL bölü OC 5 bölü 7 çıktı zaten bunu soruyordu bize. Ha, evet bitti 18 soru varmış. Evet dostlar hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlarım.